Doğa burcu erkeği sert, gülmeyen bir yapısı vardır. Fakat genellikle hoş sohbet, eğlenceli ve insanları güldürmeyi seven, eğlenmeyi bilen karakterleri vardır. Sevdikleri ve arkadaşları için yapamayacakları şey yoktur. Dostlarını, ailesi gibi görürler ve her dertlerine, sıkıntılarına yardımcı olmak isterler. İnsanları dinlemeyi, sıkıntılarına ortak olmayı ve çözümler üretmeyi isterler. Genellikle rahatına düşkün insanlardır ve kendilerini zora sokacak bir şeyin içine girmekten kaçınırlar. Eğer aileleri dolayısıyla iyi bir maddi güce sahiplerse çalışmak onlar için çok zordur. Çünkü tembellik boğa burcu erkeğinin yaşam tarzı haline gelir. Para kazanmanın kolay yollarını bulurlar. Maddecidirler ve para onlar için birçok şeyden önce gelir. Bunun yanında eğer isterlerse çok güzel yemekler yaparlar. Ve en başarılı açılar genellikle bu burçlardan çıkmaktadır. Boğa burcu erkeği bir kadını sevdiğinde o kadını sahiplenir ve sever. Dış etkenler onu asla etkilemez. Tersine hayatındaki kadına daha çok bağlar. Bu burcu erkeğinin gerçekten çok sevdiği bir kadından ayrılması için çok büyük bir şey olması gerekmektedir. Sevdiği insanın gerektiği zaman her şeyi olur. Çünkü aşırı sahiplenicidir ve kocaman yüreğinin her hücresinde sevdiğine yer vermek ister. Kolay beğenir, hemen sever, aşırı bağlanır ve çok zor vazgeçer. Bittiği zamanda bir daha dönüp arkasına bakmaz. Bu burcun erkeği çok hassas olur. Karşılarında kadının duygusal olmasını isterler. Romantik bir burç oldukları için duygularına hitap edebilmek amacıyla duygusal bir kadına ihtiyaç duyarlar. Bu erkeklerin en kötü özellikleri çok sabit fikirli olmalarıdır. O yüzden fikirleri değiştirmeye çalışmayın. İlişkilerini uzun zaman sürdürürler ve ciddi bir ilişkisi olduğunda biraz hanımköylü olurlar. En sadık burçlardan biridir. İdeal sevgili ve eş adayı olurlar. Bir buğa erkeğini bulduysanız onu sakın kaçırmayın. Çünkü evine bağlı, esprili, hoş sohbet, iletişimi güzel, anlayışlı, dinlemeyi bilen ve seven, sizinle sürekli vakit geçirmekten hoşlanan bir burç erkeği olurlar. Bu burç erkeği karakterleri gereği huzur ve dengenin odağıdır. Onlar huzur olan her şeyi severler. Hayatta ne beklediklerini çok iyi bilirler ve istediklerini er ya da geç alırlar. Onlara zorla bir şey yaptırmak kesinlikle imkansızdır. Boğa erkekleri güvenilir ve çok sağlam bir karaktere sahiptir. Ona gözümüz kapalı güvenin, insancıl biridir, kocaman bir kalbe sahiptir ve çevresindeki insanları sahiplenirler. Değer verdikleri ve önemsedikleri her şeyi yaparlar. Bir boğa burcu erkeğini yönetmeye çalışmayın, o sizi yönetir. Değişim onlara göre değildir. Hayatlarını belli bir düzene göre yaşarlar. Alışkanlıkları önemlidir. Mutlu olmak için her şeyi denerler. Kendisini mutsuz edenleri hayatlarından çıkarırlar. Ona güvenmeli, çevrenize dikkat etmeli, trip yapmamalısınız. Kesinlikle arkasından dolan başı işler çevirmemelisiniz. Çok güçlü bir karaktere sahiptirler ve sabırlıdırlar. Belirli bir yere kadar hataları göremeyebilirler ya da görmek istemezler. Çok kıskandırırsanız hırslı bir karaktere dönüşürler. Kızdırırsanız da hızlı bir karaktere dönüşebilirler. Bulunduğu yeri terk eder ve bir daha dönmezler. Boğa burcu erkeğine kendinizi affettirmek istiyorsanız, öncelikle ona ne kadar güvendiğinizi ve gücünün farkında olduğunuzu anlamasını ona sağlamanız göstermeniz gerekir. Boğa burcu için önemli olan şey hayatının aşkını aramak ve bulmaktır. Boğa burcu erkeği için aşk hayatın önemli bir değeridir. Ancak bu onların her tıkiye konmadığı anlamına gelmez. Aksine zor aşık olurlar.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 Çok zor fikir değiştirirler. Bütün gün evde oturabilirler. Boğa burcu erkeği kendiyle ilgilenen, modayı takip eden, konuşma adabını bilen, arkadaşları içinde güzel hareket eden, sosyal çevresi olan ve insanlarla iletişimi güçlü olan kadınlardan hoşlanır. Çünkü kendisi de bunları sever. Boğa burcu erkeği silik, girişken olmayan kadınlardan nefret eder. Çünkü bu kadınları zayıf karakterli olarak görür. Çok güçlü, dominant kadınlardan hiç az etmez. Azı karar, çoğu zarar davranışlar, onun için çok doğrudur. Mantıklı ve ayakları yere basan bu erkeği, kendisinin de yönettiği bir kadın ister. Karşısındaki ne üstünlüğü kurmak ister. Kendisinin kendisinden akıl alınmasını ister. Her şeyi ben biliyorum diyen ve ona muhtaç olan kadınlar hoşlarına gitmez. Naif ve zarif kadınları çok sever. Onu etkilemek için çok iyi giymelisiniz. Güzel giyinmeye, modern kadına, güzel yemek yapan kadına çok önem verirler. Zarif konuşmalardan çok hoşlanırlar. Dolayısıyla bu adam etkiniz altına almak istiyorsanız, güzel bir masada, güzel bir müzikle, güzel sohbetler, özellikle entelektüel konularla alakalı uzun sohbetler yapmalısınız. Onun başarılı olduğunu hissettirirseniz onun egosunu okşamış olursunuz ve onu motive edersiniz. Kendisinin bahsedilmesinden çok hoşlanır. Kendi hakimiyetini kurduğu bir ilişki yönetmeyi ister. Ailesini eleştirenleri hiç sevmez ve evine çok düşkündür. Özellikle annesine çok düşkündür. Yapılan eleştiriyi asla unutmaz. İkinci bir buş değildir. İntikam almaz ama hafızası çok güçlüdür. Asla unutmaz. Birliktelikte şefkat ve sevgi arar. Israrcı ve inatçı tavırlardan özellikle sakının çünkü bunları hiç sevmez. Duygusaldır ama göz yaşına dayanamaz. Vicdanlıdır ama bir o kadar katı ve inatçı biridir. Bunu ilişkilerinde daha çok anlarsınız. Boğa Burcu'nun erkeği ilişkilerinde mutsuz ise hayatının içinde bunu çok belli eder. Uzun süreli ilişkilerden hoşlanır. Birlikteliğine çok değer verir. Sadık bir eştir. Temizliğe çok önem verir. Baskıdan hiç hoşlanmaz. Hakimiyetini kurmak ister. Sürprizleri, küçük hediyeleri çok sever. Büyük hamlelerden hoşlanmaz. Bu erkeği, yengeç, akrep ve balık kadınıyla uyumu yakalayabilir.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 Konforu çok sever ve her seferinde rahatını düşünür. Sakin bir yapıya sahiptir. Abarttan hoşlanmazlar. Sattekar, baskın, katı mizacı insanlardan asla hoşlanmazlar. Abartılı ve alam davranışları onun dışında kalır.